Merhaba, Roma'da Kapitoline müzelerindeyiz. Göz kamaştırıcı güzellikteki bu küçük heykele bakıyoruz. Bakmakta olduğumuz bu Medusa büstü, Gian Lorenzo Bernini tarafından 1644-1648 yılları arasında yapılmış. Bu heykel için küçük ifadesini kullanmak sanırım doğru olmadı. Zira büst, gerçek insan başı ölçülerine oldukça yakın. Ancak... Marcus Aurelius'un büstüyle karşılaştırınca ilk bakışta gözüme küçük göründü. Meduza'nın antik Yunan mitolojisindeki öyküsünü anlatmakla başlayalım. Meduza, üç gorgon kız kardeşten biri. Gorgonlar Yunan mitolojisinde korkutucu dişi yaratıklar olarak geçiyor. Meduza'nın direkt olarak gözlerine bakanlar taş kesiliyor. Saçlarının yerinde de yılanlar var. Perseus, Medusa'nın gözlerine direkt bakmadan onu sadece kalkanındaki yansımadan takip ederek savaşıyor ve sonunda Medusa'nın kafasını kesmeyi başarıyor. 19. yüzyılda yapılan eserlerde Medusa'nın baştan çıkartıcı, tehlikeli ve kötü olarak tasvir edildiğini görürüz. Ancak bakmakta olduğumuz büste oldukça sempatik görünüyor. Medusa'nın bir tehdit değil de, neredeyse bir kurban olarak tasvir edildiğini gördüğüm tek eserin bu olduğunu söyleyebilirim. Heykel oldukça barok tarzda çalışılmış. Yüzünde o anda yaşadıklarını görüyoruz. Yüz ifadesi oldukça gerçekçi, ağzı açık, kaşlarını çatmış, korunmasız ve korkmuş gibi duruyor. Belki de kendinden korkuyordur. Başında sürekli kımıldayan yılanlar var. Ve ona bakan herkes taşa dönüşüp ölüyor. Bu durumda kendini çok yalnız hissetmiş olmalı değil mi? Bernini Medusa'nın yüzünü cilalamış. Ancak baş bölgesindeki yılanlar oldukça ham halleriyle bırakılmış. Yüz gerçekten pürüzsüz, çenesi güzel, özellikle de dudakları neredeyse ıslak gibi görünüyor. Olduğu canavarla insansı yönünün arasındaki çelişkiyi hissedebiliyoruz. Bernini bu heykelde oldukça derin çalışmış. Ağızda ve özellikle de yüzünün etrafındaki yılanlar son derece derin çalışılmış. Bu derinlik sayesinde ışık ve karanlık arasındaki tezat öne çıkmış, gölgeler oluşmuş. Kaşlar, burun, çene biraz abartılı çalışılmış ve bu da heykele daha kuvvetli bir hava vermiş. Büste barok dönemin izlerini görmekteyiz.